Herkese merhaba sevgili teknoloji oku takipçileri. Bugün sizlerle birlikte General Mobile GM22 cep telefonunu inceliyoruz. Oldukça uygun fiyatta bir cep telefonu var karşımızda. Biz geçtiğimiz günlerde yine kanalımızda sizler için bu cep telefonu ve akıllı saatin Kutu açılımını yapmıştık. Onların da videoları kanalımızda yayınlandı. Bir tek GM22 modeli kalmıştı ki ailenin giriş seviyesi sayılabilecek bir modeli bu. Biliyorsunuz General Mobile uzun yıllardır ülkemizde faaliyet gösteriyor ve genelde böyle bir model çıkarttığı zaman hani 10'da da böyle oldu, 20'de de böyle oldu, 21'de de ve 22'de de böyle oldu. Bir giriş seviyesi, bir orta seviye, bir de Pro dediğimiz Pro versiyonu çıkartıyor. Bu model ailenin giriş seviyesi olabilecek bir modeli. Şimdi her zaman yaptığım gibi ben bir dış görünümünden bahsetmek istiyorum. Ekran tarafında oldukça ince bir çerçeve bizleri karşılıyor. Alt kısım doğal ve tabi olarak biraz daha kalın ama bunun dışındaki kısımlarda oldukça ince bir çerçeve var. Bu arada damla çentik şeklinde bir ön kameramız var. Tam ortaya konumlandırılmış. Yan yüzde klasik olarak artık birçok Android telefonda gördüğümüz güç tuşu ve saçma kapama tuşumuz var. Diğer yan yüzde ise sim kart yuvası konumlandırılmış. Üst tarafta bir şey yok. Alt tarafı baktığımızda ise kulaklık çıkışı üç buçuk mm bu önemli bir de tipçiyi bağlantı yuvamız bizleri karşılıyor mikrofonlar hoparlörler filan da yine alt kısmında bulunuyor arka tarafı çevirdiğimizde aslında böyle iPhone benzeri üçlü bir kamera bizleri karşılıyor yani telefonu dışarıdan gördüğünüz zaman sanki böyle uya uzaktan bir iPhone havası var böyle üçlü bir kamerası var ama bir iPhone değil tabii ki. Ee, bu kameranın hemen üst kısmında bir LED lambamız var. Bu arada parmak izi okuyucu da yine cihazın arka tarafında. Biliyorsunuz artık parmak izi okuyucu genelde güç tuşunda ya da biraz daha orta ve üst seviye modelse ekranda oluyor. Burada eski bir teknoloji gibi birazcık böyle arkaya koymuşlar ama fiyatı düşünüldüğünde bunu çok eleştirmeyeceğimi söyleyeyim. Şimdi bir teknik özelliklerden bahsetmek istiyorum. Ekranda bir tablo görüyorsunuz. General Mobile GM 22 6.52 inçlik HD Plus 720-1600 piksellik bir ekrana sahip. 3 GB RAM 32 GB hafıza 256 GB'lik microSD kart desteği Mediatek Helio A25 işlemci Android 11 işletim sistemi 13 megapiksellik ana kameraya VC VG ve VC2 e, kamera modülü eşlik ediyor. 8 megapiksellik ön kamera, 52 megapiksellik süper piksel modu, 3,5 milimetre kulaklık çıkışı ve 5000 mAh'lik de pil olduğunu söyleyelim. Fiyatı ise 2400 TL civarında en azından biz bu incelemeyi yaptığımız tarihteki fiyatı. Şimdi gelelim asıl konu deneyime. Yani biz ürünü kullandık ama neler yaşadık birazcık ondan bahsetmek istiyorum. Öncelikle kullanılan işlemci çok üst düzey bir işlemci değil. Hatta bu işlemciyi kullanan daha önce yine General Mobile'in GM10 modelinde de kullanılmış. Yani oldukça eski bir işlemci var. 3 GB RAM birazcık az, onu söyleyeyim. Yani 2 gibi değil, belki 4 gibi de değil ama. O yüzden 3 GB biraz az kalmış. E, depolama tarafı biraz sıkıntılı arkadaşlar. 32 GB depolama alındı ama siz bunun içine tabii ki takdir edersiniz ki çeşitli uygulamalar falan yüklediğiniz zaman size çok az bir alan kalıyor. Bu yüzden bence yani bir SD kartla beraber satın almanız ya da bence keşke Hani fiyat muhtemelen değişecektir ama 64'lük sürümle başlasaydı bu cihaz daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Çünkü zaman zaman bu tarz bir sorun yaşadık. Yani depolama alanı ile ilgili bazı sıkıntılarımız oldu. Ee, SD kart takmanız gerekiyor. SD kartta uygulamaları bir kısmını oraya kaydırmanız, aktarmanız, dokümanlarınızı oraya kaydırmanız falan gerekiyor. Bu da birazcık can sıkıcı bir durum oluyor. Hani fiyatına göre düşündüğümüz zaman tamam belki diyorsunuz ama... E, bu kadar para verdikten sonra da hani biraz daha iyi olsaydı yani bir tık daha yüksek bir depolama alanı olsaydı diyorsunuz. Bu bizim beğenmediğimiz bir yönü oldu General Mobile GM22'nin. Bunun dışında günlük kullanımda da işte bu depolama alanının eksikliği zaman zaman zorluyor. Yani menüler arasında gezinmek ya da işte belli işlemleri yapmak sizi zaman zaman zorlayabiliyor arkadaşlar. Onu da altın özellikle çizeyim. Tabii ki oyunda oynadık, oyun deneyimleri falan da yaşadık. Uğraştık birazcık bazı denemeler de yaptık ama dediğim gibi çok üst düzey bir sonuç beklemeyeceksiniz ya da FPS oranı birazcık düşük tutmanız gerekecek. O yüzden onun da altını çizeyim. Yani performans konusunda birazcık beklentinizi düşük tutmanız gerekiyor eğer General Mobile gm 22 kullanmak istiyorsanız. Gelelim kamera tarafına. Kamerada da tabii ki üst düzey bir kamera yok. 13 megapiksel bir ana kamera var. yanında da iki tane VC kamera eklenmiş ama hani bunlar... Açık söylemek gerekirse keşke eklenmeseymiş yani arkada bir üçlü kamera görüntüsü olsun diye konulmuş herhalde anladığım kadarıyla kamerada iş görüyor hani muhteşem değil çok kötü değil mi? çok da kötü değil ama hani tek kamera olsaydı da sanki hani bu parayı verdim niye üç kamera yok demezdi bence kullanıcılar. Ama işte portre modu var. Ne bileyim bir parça dijital zoom yapabiliyorsunuz. 2x kadar filan. Hani bunlarla bir şeyler yapabiliyorsunuz. Geniş açı filan yok. Ee, birazcık böyle alan derinliği filan yapabiliyorsunuz. Yapay zeka desteği filan var. Kamera tarafında da birçok çekim modu var. 52 megapiksellik yüksek çözünürlük modu da var. Yine bunları kullanarak da birçok işlemlerinizi görüyorsunuz ama kameradan tabi büyük bir beklentiniz olmayacak ya da hani bu fiyat aralığında zaten mucize beklememeniz gerekiyor belki ama hani bence VJ VJ o iki kamerada da gerek yokmuş sadece tek bir kamera olsa da yine en azından bu seviyedeki bir telefon için neden üç kamera yok demezdik diye düşünüyorum ben kamera örneklerini de izleyelim hem video hem fotoğraf tarafında daha sonra videomuz devam edecek İzlemekte olduğunuz bu video General Mobile GM22'nin ön kamerasını kullanarak kaydediyorum Ön kamerada aynen arka kamerada olduğu gibi 1080p yani Full HD 30fps e video kayıt edebiliyor. İşte bu telefonu aldığınız zaman ön kameranın görüntü ve ses kalitesi yani video çektiğinizde 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde olacaktır. İşte tüm sistemi olarak Android 11 ile geliyor. Android 11 olması iyi. Hani 10'da da gelebilirdi. Çok şükür 11 ile geliyor. 12 gelir mi bu telefona? Bence gelmez açık söylemek gerekirse. Ama belki de gelir belli de olmaz. Yani General Mobile'in bu konuda resmi bir açıklaması yok. Ama 12 gelir mi gelmez mi emin değilim. Geldiği zaman performansı çalışmayabilir. Çünkü bu donanım... Android 12'yi kaldırmayabilir diye düşünüyorum. Ama belli de olmaz. Eğer bu telefonu alacaksanız General Mobile'e bu soruyu sormanızı öneriyorum. Bizim bu konuda net bir bilgimiz yok. Onu da çizeyim. Peki diyeceksiniz ki telefonun hiç beğendiği yönü yok mu? Aslında şöyle beğendiğimiz tarafları da var. 5000 mAh'lik pil. Şimdi pil olayı önemli biliyorsunuz. Yani uzun saatler kullandığımız zaman herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. iki günü çok rahat geçirebiliyorsunuz. Pil tarafında sorun yaşamıyorsunuz. Yani 5000 mAh pil kullanılması bence çok çok çok iyi olmuş. Bu da önemli bir detay ve hani küçük bir noktadan da mutlaka bahsedeyim. Kutusundan bütün işte adaptörü, kulaklığı, işte kablosu vesairese hepsi çıkıyor. Hani şimdi yeni nesil özellikle amiral gemilerinde artık koymuyor hiçbir üretici. Sadece bir kablo çıkıyor ama bu General Mobile bu modelde her şeyini koymuş. Kulaklık vesaire falan da yine kutusundan çıkıyor arkadaşlar. Genelin fiyat tarafına 2400'lük fiyat aslında hani rakiplerine baktığımızda ya da aynı işlemciyi kullanan modellere baktığımızda çok da yüksek değil. Yani 1700-1800 bandında bazı modellerde var piyasada bu işlemciyi kullanan ama General Mobile ortada bir noktada durduğunu söyleyebilirim. Çok fazla kullanılan bir işlemci değil. En azından sıfır telefonlar için söylüyorum. Şu an satılmakta olan modeller için söylüyorum. Çok kullanılan bir işlemci değil ama benzerlerine baktığımızda 3 aşağı 5 kuru fiyatın doğru bir noktada olduğunu söyleyeyim. Bilirim. ha yüksek mi bence yüksek açık söylemek gerekirse ama bu yüksekliği sebebi marka değil arkadaşlar vergiler işte üzerine dolar kuruşudur budur derken gelinen noktada 2400 telefonlar artık giriş seviyesi ya da 2000 TL civarındaki telefonlar giriş seviyesi modeller haline geldi o bakımdan çok fazla bir yorum yapamıyorum Tabii ki daha ucuz olmalı ama ülkemizdeki şartlarda bu pek mümkün olmuyor. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu videoda sizlere General Mobile GM22 cep telefonu anlatmaya çalıştık. Bizim anlatmayı unuttuğumuz, sizin merak ettiğiniz konular mutlaka vardır. Yorumlar kısmında bize yazmaktan çekinmeyin. Youtube kanalımıza abone olmayı ve bizleri Instagram, Twitter, Facebook, TikTok gibi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.